Arkadaşlar, bugün e, biraz muhabbetimiz olursun, Arif'e gününde misafirliğe geldik. Şöyle bir, eee, <gülüyor> artık kameraya göre ayarlanmaya çalışıyoruz, bilmiyorum ama kamera nereye, neye göre alıyor kimi. E, arkadaşlar, <gülüyor> yine bayramı için mübarek ediyorum. E, bakın Aslında şöyle yanlış anlaşılan bir şey olabilir böyle yani benim yanlış anladığım bir şey olabilir Aslında arkadaşlar YouTube tamam Amerika bazı bir şirket ama içinde bir sistemde YouTube'tan dolar olarak gelen para Türkiye'de TL'ye dönüyor aslında Türkiye'deki youtuberlar aslında Türkiye devletiyle çalışıyor Türk devletiyle çalışıyor yani şimdi mantık <gülüyor> Emanetken yani şöyle bir sistem var yok mu? Hani kazandım. E bunlar Amerika'ya çalışmıyor kardeşim. Türkiye'ye çalışıyor. Türkiye'de. Ama sonuçta yani her türlü. Türkiye bir döviz getiriz oluyor bunlar Amerikan köpeği değil yani YouTube için uğraşıyorlar yine YouTube bir Amerikan şirketi aya baktığımız zaman Amerikan köpeği olmaları için Amerikanın altında çalışmaları lazım yine Amerikalıların altında çalışıyorlar ama kendi paralarını kazanıyorlar hani emek ettiklerini emek ettikleri şekilde alıyorlar. bu kazanç bu muhabbetine girmiyorum ben. Yani yanlış anlaşılan bir şey varsa onu düzeltmek için bunu konuşuyorum yani hiç umurumda değil abi yan kimin yanlış kimin doğrusu hiç umurumda değil ama bu yanlış bir düşünce abi hani YouTube'un köp YouTube'un köpeği oluyoruz ama Amerikanın köpeği olmuyoruz YouTube Türkiye diye bir şey var kardeşim YouTube Türkiye'ye boş yerim al ofis açtı YouTube direkt YouTube'a bahane olarak YouTube'a bağlı değiliz ki biz YouTube'a bağlı değiliz ki Amerika biz değiliz YouTube TR'ye bağlıyız yani YouTube Türkiye'ye bağlıyız YouTube Türkiye bağlantımız olduğu için biz YouTube Türkiye'nin köprüyü oluyoruz aslında direkt YouTube Amerika'nın köprüyü olma gibi bir olasılımız yok hani böyle bir olasılık varsa zaten bu zekalığının bu bu gerizekalı bir düşüncedir bu hastalıklı bir düşüncedir yani öyle söylüyorum öyle bir düşüncedir yani bir iki dakika ee, şuradan Keseyim arkadaşlar durdurayım Ki arkadaşlar Hiçbir zaman Amerika köpeği olmuyoruz Hiçbir zaman hiçbir şey köpeği olmuyoruz Böyle bir yasalıklı bir düşünce zaten Hani para kazanmak istiyorsan her şeyin köpeği Olabilirsin Herkesin Her ülkenin bir köpeği olabilirsin Alman köpeği olabilirsin Alman Amerikan köpeği olabilirsin Rus köpeği olabilirsin ama kazanıyorsan köpek olmak yararlı bir şey kazanmıyorsan köpek olmak yine yararlı bir şey çünkü bu şekilde de para adanmayan bir insan da olsa yine bir şekilde kar, kar etmeye çalışıyorsun İzlenme kazanmaya çalışıyorsun bunlarda hani teker teker YouTube'da bizim şeyimiz olan şeyler bilgi bilgimize sunulması gereken şeyler yani öyle söyleyeyim e, hayat arkadaşlar sadece YouTube'dan ibaret de ama bu Aslında bir nevi Hani Hastalıklı bir düşünce olduğu için ben bu konuları Video çekerim yani. Hastalıklı bir düşünce sonuçta Hastalıklı bir düşünce olması asla sebebi de şudur ki Gerçekten arkadaşlar Bir şeyin veya bir yerin kötü Olabilmemiz için Aslında hiç olmamış Olmamının hiç olmamış olmamamız olmamız gerekiyor yani öyle söyleyeyim hiç olmamamız gerekiyor biz olmuşuz ki şeyiz yani olmuşuz ki bir sıkıntımız var, var. ama arkadaşlar şöyle bir sistem var ki bu hastalık bir düşünüyor ve bunu düşündüğünün yok olması lazım Aslında şirketlerle şirketlerde çalışanlar da bir, bir yeri körüyorlar bu her türlü bir gerçekten bir yana koymak gereken bir düşünüyorsun yine döner dolaşın bizi bulur ama neyse öyle söyleyeyim bu kadar da görüşürüz bay bayla like kısmını unutmayınız arkadan ses gelişi özür dilerim aile ortamında bir düşünüyorum